Gururla ben yaptım diyebileceğiniz lezzetler. Ben yaptığım sloganıyla evlerde börek, ekmek, kurabiye gibi yapılması zahmetli ve uzun zaman alan bol seçenekli gurme ürünlere artık çok kolay ulaşabileceksiniz. Hamurla kurumsal ve nihai tüketici için geliştirdiği ve üretimini gerçekleştirdiği farklı gıda ürünleri ve kendine özgü hizmet anlayışıyla özel bir pazarda ilk olmayı başarmış inovatif bir girişimdir. Dondurulmuş gıda ürünleri ve özel ambalajla evlere hızlı teslimat modeli, ülkemizde büyük bir pazara ve hızlı büyüme potansiyeline sahiptir. Tamamen hamurlaya özel olarak oluşturulmuş, pişirilmeye hazır dondurulmuş unlu mamül, börek, baklava, kurabiye, tatlı, pasta, ekmek hamurları gibi ürünleri özel termo ambalajlarda doğrudan evlere 30 ila 45 dakika içerisinde soğuk zincir bozulmadan ulaştırır. Kaliteli ve lezzetli ürünleri hızlı ve kolay bir şekilde hazırlamak ve pişirmek çoğumuzun arzu ettiği bir durum. Geliştirdiğimiz iş modelimiz hep arzu ettiğiniz bu deneyimi size kolayca sunuyor. Sen mi yaptın? Nasıl yaptın diye soranlara artık rahatlıkla ben yaptım diyebilirsiniz. Bakın hamurla deneyimi yaşayan ben yaptımcılar neler söylüyor? Hmm çikolatalı muffin enfes. Bir daha dışarıdan kesinlikle ekmek almayacağım. Evde baklava yapabiliyor olmak harika. Soğanlı ekmek mükemmel. Yediğim en güzel su böreği. Çünkü ben yaptım. Gıda sektöründe ilk olarak uygulamaya başlayacağımız mikro sistemi sistemiyle ürünlerimizi deneyimleyen her müşterimiz bir bayimiz olarak hamurla uygulaması üzerinden ailemizin bir parçası oluyor. Böylece çok hızlı ve geniş bir satış ağı bir anda oluşabiliyor. Gıda ürünlerinin çeşitliliği ve üretim teknolojileri son 20 yıl içerisinde ülkemizde hem kapasite olarak artmış hem de teknik olarak ciddi bir gelişim göstererek büyük bir pazar konumuna gelmiştir. Aynı dönem içerisinde tüketici talebi de önemli ölçüde değişmiş ve çeşitlenmiştir. Unlu mamül pazarı da gıda sektörüne paralel olarak önemli bir pazar hacmine ulaşmıştır. Pazarımız 2006 yılından günümüze düzenli olarak ortalama %7 büyümektedir. Bugün itibariyle Türkiye'de unlu mamül sektörü 50 milyar liralık bir büyüklüğe erişmiştir. Unlu mamül tüketiminin %60'ı İstanbul ve %40'ı da Ankara, İzmir, Antalya ve diğer illerde gerçekleşmektedir. Hamurla ürünlerini oluşturmak için bugüne kadar yaptığımız ARGE ve ÜRGE çalışmalarımız ara vermeden devam etmektedir. Yakın vadede ARGE faaliyetimizin odak noktası organik, mor ürünler, glütensiz ve diyabetik ürünler olarak belirlenmiş ve bu ürünlerle alakalı demo üretim yapılarak örnekleri oluşturulmuştur. Hamurla ekibimiz 14 kişiden oluşuyor. Hepsi alanında uzman ve girişimimize gönül vermiş arkadaşlarımız. Hadi Hamurla fikrini hayata geçiren 3 kurucu ortak ve yöneticilerimizi size tanıtalım. İlk olarak pertevniyal Yıldırım'la başlayalım. Profesyonel hayatını başarılı bir hekim olarak sürdüren Nihal Yıldırım, Hamurla projesinin ilk ortaya çıkışı ve denemelerinin yapıldığı zamandan beri projeyi geliştirmeye devam ediyor. Bugün Hamurla'nın Dijital Pazarlama Direktörlüğü görevini yürütüyor. Öykü Bilge Yıldırım bir diğer kurucu ortağımız. 8 yaşına kadar annesi ve babasının tüm profesyonel çalışmaları içerisinde bulunmuş, deneyim kazanmış ve değerli fikirleriyle bize katkı sağlamıştır. Bugün eğitim hayatına devam etmekte olan Öykü, ayrıca Hamurla'nın en önemli birimi olan tadım biriminin sorumluluğunu üstlenmektedir. Operasyon müdürümüz Mehmet Fatih Akçay, sektörümüzün önemli isimlerinden biri. Uzun yıllar birçoğumuzun bildiği ünlü markalarda yönetici olarak görev yaptı. Tüm operasyonlarımız onun deneyimli ellerine emanet. Beyzanur Söyler ise muhasebe müdürümüz. Biz çok çalışıyoruz ama şirketimizin büyümesi için Beyzanur'un tecrübesi ve bilgisi büyük faydalar sağlıyor bize. Salih Yıldırım, Hamurla'nın kurucu ortağı ve genel müdürü. Kendisi sektörün içerisinde üretimden ihracata, satış ve pazarlamadan yazılım süreçlerine kadar birçok projeyi hayata geçirdi. Bazı girişimlerde yatırımcı ve yönetici oldu. Şimdi Hamurla girişiminin başarısı için gece gündüz çalışıyor. Hamurla henüz niş diyebileceğimiz bir alanda bir ihtiyaca yönelik çok geniş donuk unlu mamül çeşidinin B2C ve B2B modeliyle ve geliştirdiği teknolojisini de kullanarak hızlı teslimat yöntemiyle doğrudan ileten benzersiz bir iş modelidir. Çok geniş ve standart ürün yelpazesine sahip olmamız, üretim ve çeşit arttırma kapasitemiz, fiyat avantajımız, farklı pazarlama stratejimiz, üretimden satışa kadar çok değerli paydaşlarımızla birlikte çok kısa bir sürede ölçeklenebilecek bir girişimdir hamurla. Şirketimizin siz yatırımcılarla beraber daha hızlı büyüyebileceğini biliyoruz. Bu yüzden Türkiye'nin paya dayalı kitle fonlama platformu olan Fonbulucu.com'da bir kampanya başlattık. Tüm potansiyel yatırımcıların pay arzımıza katılımıyla elde edeceğimiz gücü Hamurla'nın pazarda büyümesi için kullanacağız. Türkiye'nin her alanda yapmayı hedeflediği teknolojik atılımı, çok önemli olduğunu hepimizin bildiği gıda sektöründe de bize inanan siz yatırımcılarımızla birlikte gerçekleştirmek için hazırız. Herkesi Hamurla'ya yatırım yapmaya çağırıyoruz. Ulusal ve global pazarda çok fazla ilgi göreceğine inandığımız Hamurla'ya yatırım şansını kaçırmayın. Şimdi yatırım zamanı. Siz de şimdi bizimle geleceğimize ortak olun. Girişimimize yatırım yapın. Hadi durma, sen de hamurla.